Varanasi, Hindistan'da kutsal olarak kabul edilen yerlerden biridir ve Ganj Nehri'nin kıyısında yer alır. Her sene milyonlarca kişi kendi inanışlarına göre hacı olmak için Benares, Kashi ya da Işık şehri olarak da bilinen kutsal şehir Varanasi'ye gelir. Şehrin ana tanrısı Şiva'dır. Şehirde yer alan binlerce tapınakta Şiva'ya, diğer tanrı ve tanrıçalara tapılır. Gat adı verilen taş basamaklar, insanların nehre ulaşmasını sağlar. Burada her sabah kendisini nehrin kutsal sularına bırakan ve doğan güneşe şarkılar söyleyen insanlar görmek mümkün. İnanışa göre su, temizler ve arındırır. GATT'lar arasında yer alan platformlarda önde gelen rahipler ve kutsal kişiler dua ederler, münazara ve çeşitli ritüeller düzenlerler. Nehrin kıyısı adeta bir buluşma alanı görevi görür. Dilenciler, astrologlar, tekne kiralayan turistler, saç kesen ve masaj yapan kişiler. Kısaca birçok farklı insan burada bir araya gelirler. Baranasi, kutsal bir ziyaret yeri, bilim ve turizm merkezidir. Aynı zamanda yaşlıların son günlerini geçirmek, yeniden doğma döngüsünden ve acılardan kurtulmak için geldikleri bir yerdir. Kutsal olduğuna inanılan bu şehirde, ölüler nehir kıyısında yakılır, ve külleri Ganj nehrine atılır.